şeffaf toplum modeli bir gizli bir açık uygulaması var. Gizli uygulaması çoktan başladı. Müslümanlar çok dikkat etsin. Ya İttihadistem olsa bu bela bitecek, hale, yok. Öbür türlü sürekli aşağılayacaklar Müslümanları. Sürekli kırıp geçirecekler, vakit kaybedecek gibi değil. Sözümü de dinlemiyorlar. Vakit uzuyor. Yani zaman geçiyor. Vakit kaybedecek gibi değil. Bak gece gündüz Suriye'de ya hiç alakası olmayan çoluk çocuğu sırf zevkine Deccaliyet adam öldürüyor ya. Sırf zevkini, adam öldürme zevkini tatmin için. Sırf şeytan istiyor diye. Ya orada zaten el kaydı iş, hiçbir şey yok. Halep'te ne arar ya kimse yok. Sadece halk, çocuk, çocuk var, kadınlar var. Gece gündüz bombalıyorlar. Her yere, pazar alanları, mesela su içtikleri yerler, yemek yedikleri yerler, fırınlar, mesela onlara giden yardım konvoyları, hepsini vuruyorlar. Müslümanlar uyansın ya. Artık insaf. Ya bu nasıl bir uykudur kardeşim? Bütün gücümüzden sarsıyoruz yine uyanmıyorlar ya. ashab Kef gibi ya. 300 yılda uykudan daha yeni uyanıyorlar. Bir de 9 ilave edildi. Şu an uyandıracağız. Uyanacaklar. 300 yıldan beri uyku devam ediyor. Bak Kur'an'da 300 yılda. 9 yılda ilave edildi.